Beslenme ve diyetetik bölümü son yılların en trend bölümü olmasının sebebi besinin ve beslenmenin anne karnından başlayarak yaşamın tüm evrelerinde önemli olması. Bizlerle sağlıcakla. Sağlık Bilimleri fakültesi, Beslenme ve Diyetetik bölümü olarak e, teknolojik eğitimimiz, tam donanımlı laboratuvarlarımız, e, yüksek kaliteli eğitim kadromuz ve eee çevrimiçi eğitimdeki kalitemizle birlikte e, hayata bir adım önde başlamak için sizleri burada bekliyoruz.